Merhabalar, ben Dilara, Dilara abla. Kendime neden böyle hitap ettiğimi merak ediyorsanız, henüz yolunuz hiç Tegevden geçmemiş demektir. Şimdi size içerisinde Dilara abla oluşumu da barındıran bir gönül yolculuğundan bahsedeceğim. Dersimizin ikinci haftasıydı sanırım. Sevgili hocamız Tegevden Ayşe ablamızı getirdi ve küçük yürekleri olan yolculuğum da işte bu şekilde başlamış oldu. Ülkeye ağ misali yayılan eğitim gönüllülerimden biri oluvermiştim. Gelelim Tegev'deki günlerime. Tegev'deki ilk günümde bizler yine öğrenciydik ve bu kez çocuklara nasıl davranmamız, davranmamamız gerektiğini öğreniyorduk. Bir yandan çocuk haklarını konuşurken bir yandan çocuklar gibi oyunlar oynuyorduk. Tek evde çocuğa, çocuk kalmaya, çocuk kalırken aynı zamanda büyümeye, ilerlemeye o kadar büyük bir önem veriliyordu ki çok şaşırmıştım. Açıkçası oraya abla olarak değil de çocuk olarak gidebilmiş olmayı dilerdim. İlk etkinlik günüm geldiğinde çok tedirgin, gergin ve korkmuş hissediyordum. Becerememe korkusu da değil aslında. Minicik insanlara yanlış bir şeyler katmaktandı korku. Kaç haftadır etkinliğe gidiyorum, inanın hala aynı korkuyu barındırıyorum içimde. Zamanla çocuklarla birbirimize o kadar alıştık ki onları özlemekten de korkuyorum birazcık sanırım. Tek evde geçen günlerimden sonra diyebilirim ki, çocuklar insanlığın en saf halidir. En ince düşünceleri, en tatlı nezaketi, en saf korkuları barındırırlar yüreklerinde. Bunu size bir iki örnekle açıklamak istiyorum. ''Sanırım ikinci hafta etkinliğimizdi. Tek ev logosunun anlamını konuşuyorduk çocuklarla. Logoda bulunan güneşin anlamını tartışıyorduk. Kızlardan bir tanesi, ''Abla, bence o güneş sizin güzel ve altın gibi parlayan kalbinizi anlatıyor.'' dedi. Daha beni gördüğü ikinci gündü ve kalbimde onlar için parlayan altın gibi sevginin farkına varmıştı.'' Ve o gün ben anladım ki sevgi görünen bir şeydi aslında. Bir diğer örneğim ise çocukların bize olan saf sevgilerin görüntüye bürünmüş halini anlatıyor. Tam 8 Mart günüydü asla unutmam. Aldığım en güzel Kadınlar Günü hediyesini aldım o gün. O gün kız çocuklarından bazıları bizim için elleriyle hediyeler hazırlamış, mektuplar yazmışlardı. Bir tanesi resmimizi çizmişti. O resim beni o kadar etkiledi ki, mektuplarda yazanlar o kadar etkiledi ki size anlatamam. Küçücük çocukların sizi bu denli sevebilmiş olması inanın bir mucize. Ve ben bu kez anladım ki çocuklar bizler gibi değil. Yüreklerinden taşan kocaman bir sevgileri var ve bu sevgiyi size vermeleri için istedikleri tek şey birazcık güler yüz, inanın başka bir şey değil. Son olarak dilerim ki hayatlarımızda çocukça sevgiler, çocukça hüzünler, umutlar olsun. Dilerim ki çocukluğumuzun elinden tutalım ve gitmesine izin vermeyelim. Ve etrafımıza baktığımızda altın kalplerden parlayan sevgileri görebilelim. Sevgiyle kalın.